Eee afiyet olsun bakalım. Sağ Nasıl gidiyor hayat diye? Bir muhabbet etmeye geldik. Hayat güzel gidiyor. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Evet. İş iş var, güç var. Evet. Ha? Eve ekmek götürüyoruz. Çalışırsak götürüyoruz. Çalışmazsak yok. Tamam. Eee çalıştığınız halde yetiyor mu peki? Yeterli. mi? İşte şimdi bunu yapıyoruz. Ne olacak? Neden yetmiyor peki bu? He? Hem çalışıyorum. Hayat bahalı. 5 kilo, kilo yağalamıyorsun mı gün çalışmıyla. 1 kilo. 100 lira. yağ var 150 lira, 100. 160 lira. Zeytin yar var 200 lira. Nasıl alalım? O da bir ay yetiyor. Ya şimdi bir tabi üretim oldukça, <gülüyor> üretim oldukça İslam olacak, İslam olunca da gelişeceğiz. Üretim yok. Öyle mi? Valla şu anda bir, pek bir şey görünmüyor ama yakın sayıları çok az tabii hmm. yani imkanı olanlar ağırlık veriyor. Yani, akıllı insanlar tarıma yöneliyor. Hmm. Zaten tarım olması sanayide olmaz. Hmm. Bunlar da birbirine zincirli olduğu için doğal olarak tabii biz herkes birbirine bağlı şekilde belli bir sistem olmuş oluyor burada mesela çalıştığımız zaman, yaptığımız zaman. Peki yani mesela niye üretim olmuyor? Bu işte hep işte gübreydi, tohumdu, mazottu. E bundan herhalde değil mi? Maliyetler arttığı için değil mi? E destek insanlar, ekipi... Çiftçiye destek yok. Çiftçiye destek yok. 20 görüm evet. ekini ektim, bir torba gübre atamadım. Yok. Yani yok. tarım Sarnımazı, politikası sonra sonra. diye, tarım politikası da bir politika yok zaten ülkemizde. Hı hı. Başka birine baktığımız zaman mesela en basit bir ülke İsrail'e bakın toprak bulamazsınız. Taşın üzerinde, suyun içerisinde ürün yetiştiriyor. Hı hı. Nüfusu ne kadar? ürettiği ve dünyaya e, şey yaptığı ürün şeyine kadar. Biz bir basit to kendi tohumumuza bile sahip çıkamıyoruz. Yani bu göreceksiniz. Bunda 20-30 sene sonra biz kendi tohumumuzu mumla arayacağız ama bulamayacağız. Altın değerinde olacak. Peki niye yani e, bu ülkeyi yönetenler, bu kentleri yönetenler e, İnsanoğlunun yaşayabilmesi için, canlıların yaşayabilmesi için birinci koşulun beslenme olduğunu biliyorlar değil mi? Gıda olmazsa hayatta kalabilir miyiz? Aç, aç, aç yaş, kaç, gün, kaç gün durabiliriz değil mi? E bunu bilmelere rağmen mesela niye bir girişli, bir tarım politikası gündeme getirmiyorlar? Çiftçiye, üreticiye destek vermiyorlar da gidip işte goca goca müteahhitlere veriyorlar desteği. Niye, niye bu? Sebebi ne sizce? Ya sebebi şu. Ee, üretim diye şey deyince zaten betonlar akı geliyor hani inşaat. Hı. Arkadaşlarınız sadece inşaat üzerine, beton yığının üzerine Hı. ama tarım üzerine, üretim üzerine hiçbir şeyimiz yok bizde. Yaptırımız yok, yap, e, yapanımız yok. Aslında olmaz olmaz tarımdır bence. Bacım de, yapın, yani yapın. üretmek Gel gel gel bacım. sürdüm. Ondan sonra su para mı yatırdım 1 milyar lira, hı hı. gel gelirim su vermediler, benim biber orada kaldı, benim masrafı orada kaldı Yani neydi? Ee, ama şimdi bu e, senin kusurun değil biliyorsun değil mi bacım? Yani e, o suyu oraya getirmek, ne bileyim işte, ucuz tohumu ve yerli tohumu evet. e, sana vermek, tamam? Senin çalışarak üretmen, tamam mı? Bu, bu o işte bu, bu ülkeyi yönetenlerin asli görevi, asli sorumluluğu. Yani kardeşim diyor ya her taraf beton beton. E ama yani hiç bugüne kadar e, betonlu karnını doyuran insan oluyor. Görülmüyor değil mi? Çimento yiyen insan var mı hiç? Değil mi? Onunla karnımız doyuruyor muyuz biz? Hayır. E ama işte domates olmazsa, soğan olmazsa, patates olmazsa, buğday olmazsa değil mi? Üzüm olmazsa, e, o zaman biz beslenemeyiz. E, peki nasıl çözeceğiz? Yani e, tamam, bu problem var da ama buradan da çıkmak lazım, kurtulmak lazım. Ne yapmak lazım? Israrla, inatla devam etmek lazım. Yani mücadele etmek lazım, bilinçlenmek lazım, eğitim lazım, hı hı. araştırmak lazım, çalışmak lazım. Hı. Yani Peki... seçimler seçime gelen siyasetçilere değil de, hı hı. Her daim onlarla da mutlaka itibada geçip bu konulara dile gitmemiz lazım beden Bir birlik beraberlik bulmamız lazım yani biz köylü olarak üreten kişiler olarak insan olarak ne kadar iyi birlik olursak sesimizi durabileceğini düşünüyorum. Evet yani aslında e, bu topraklar çok verimli topraklar değil mi her şeyi gebe ne ne ne ekersen aslında çıkıyor değil mi e, ama biz bunların kıymetini bilmiyoruz. Bunu sorumsuz olarak da hep işte orada yaşayan köylüyü sanıyoruz, değil mi? Çiftçiyi sanıyoruz. O, o sanki keyfinden oraları ekip biçmiyor falan sanıyoruz. Ne, ne kadar boş arazi? Evet. Aslında bu arazinin bir karışının dahi ekim hani üretim alınması lazım. Ama evet. insanlar bırakmış çünkü yapamıyor, aldığı ürünü karşılamıyor ki. Aynen. Masrafı. Aynen. Ama mesela devlet bir şekilde teşvik verse, değil mi? Şu anda mesela veriyor devlet üretmediğin araziye dönün başı para veriyor olacak şey. Ekip biçmezsen para veriyor, değil mi? Hayır tam tersi. Ekip biçersen sana teşvik vereceğim dese tohumunu, gübreni, neyse, mazotunu, ondan sonra ürettiğin ürünün ama söyleyecek mesela bu bölgede diyelim ki çaldı en güzel şey ne? Örneğin çal karası, değil mi? Bağcılık, bağcılık. bağcılık. o zaman burada sen bunu üreteceksin kardeşim. Orada, sözünüzü kesiyorum, ee, bu bağ fidanını e, sivil vatandaş değil de devletin bağcılık e, üretme tesislerini üretip de Hı -hı. bu vatandaşa, çiftçiye dağıtması gerekiyor. Aynı. Yani çubuğu bedavaya alırsa vatandaş her taraf bağ olur. Hı -hı. Böyle destek vermesi gerekiyor Hı -hı. ama biz çubuğun tanesini 13 liradan alıyoruz. Nasıl evet. bağ dikeyim ben? Doğru. Tam bitip buna da bitmiyor, Yani hmm. alıp itmekle de bitmiyor. Şimdi Tabii, onun, al işte traktör var. çalışıyor, mazot lazım değil mi? Siz oturduk bakma mola verdik, yemek yemeniz lazım değil tamam. Ekmek lazım, doğru. Yani ya işte 600 milyon dediler, 450 milyon dediler. Olmasın da üzerimde değil, 600 milyon dediler, olduğu kadar dedi. Yok, cebimde yok, ben karnıma nerede, ne koyacağım dedi. Anladım. Peki, o zaman ee, şu anda işte ülkeyi yönetenleri ee, değiştirsek bu işler değişir mi sizce? Ülke yönetenleri değiştirecek pek değişeceğini sanmıyorum. Sistemin değişmesi lazım. Sistemin Sistem değişmesi. değişmesi lazım Hı -hı. burada. Ahmet gitmiş Mehmet gelir Mehmet bilmiş Hasan gelir o fark etmez. Hı -hı. Biz bu sistemi değiştirmediğimiz müddetçe zor O zaman yeni gelenlerin e, bu yanlışları yapmayacaklarını sizlere, bizlere hepimize e, anlatması ve ikna etmesi lazım evet. değil mi? Yani On yeni gelenler geldikleri zaman örneğin tarımda ne yapacaklarını, değil mi? Evet. Çala ne yapacaklarını, Honaza ne yapacaklarını, ya da işte çocukları için ne yapacaklarını, ya da kadınlar için anlatıp ikna etmeleri lazım. O zaman belki. Ha? Tabii ki. Peki bu işte son dönemdeki e, ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum. İşte döviz çıktı diyorlar, indi diyorlar, şöyle oldu diyorlar, böyle oldu diyorlar. Bunlar sizin hayatınızı etkiliyor mu? Direkt bizi etkiliyor. Direkt, direkt bize etkiliyor. Nasıl direkt bize etkiliyor? <gülüyor> mesela daha biz elimize geçmeden mesela maaşımızın şu anda aşağı yine baktığımızda 650-700 lira gibi cebimizden çıktı daha girmeden. Girmeden çıktı. Asgari ücret açısından söylüyorsun bunu herhalde. Asgari ücret açısından olsa Hı -hı. normalde şu şey anda olsa evet. yani her vatandaşın cebinden çıkıyor bu Çıktı. Hı -hı. Peki yani erken seçim çare mi sizce o zaman? Bence çare. Çare. Ne diyorsun bacım? Eğer seçim olsa, sandık gelse bir, bir, bir nebze bir şeyler değişir mi? İnşallah. İnşallah.